Bugün 15 Eylül 2021 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Spontane ve girişken olabilir, kendi istek ve ihtiyaçlarımızın peşinden gidebiliriz. Bağımsızlık ve bireysellik ihtiyacımız yükseleceğinden, başkalarından gelecek tepkileri fazla önemsemeyebiliriz. Farklı ve orijinal kavramlara ilgimiz artabilir. Bilim ve teknoloji ile ilgili çalışmalardan da verim alabiliriz bugün Mars başak burcundan ayrılarak terazi burcuna geçecek Mars dürtüsel aktif ve kararlı hareket etmek isterken terazi burcunda bu özellikler çok ortaya çıkmayabilir ve biraz pasifleşebilir Mars 30 Ekim'e kadar terazi burcunda ilerleyecek. Bu dönemde enerji ve motivasyonumuzu ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, diplomasi, siyaset, hukuk gibi konulara daha fazla harcayabiliriz. Bu dönemde mücadele bu alanlarda olabileceği gibi denge ve uyumu bulmakta da zaman zaman çok zorlanabiliriz. Akşam saatlerinde Olak burcundaki ay terazi burcundaki Merkürlü dik açı yapacak çevremizle iletişimde sıkıntılar bilgi trafiğinde de bazı karışıklıklar yaşayabiliriz duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz akşam saatlerinde kendimizi doğru ifade etmekte de zorlanabiliriz daha dikkatli ve özenli olmaya çalışmalıyız Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun